Kişilik ne zaman oluşur? Kişilik için aslında şöyle bizim kişilik çok yönlü bütün bir şey yani karakter içerisine giriyor, mizaç içerisine giriyor. mizaç dediğimiz şey biyolojik olarak getirdiğimiz yönlerimiz. Evet. Yani %60'lık kesme aslında son araştırmalarda bunu gösteriyor. mizaç yani mizaj. biyolojik olarak, genetik biyolojik. olarak evet. getiriyoruz o özelliklerimizi. Ama tabii ki de belirli bir kısmında çevrenin etkisiyle oluşuyor. Peki bu çevrenin etkisiyle oluşan kısım hangi dönemde? 0-6 yaş dediğimiz aralıkta aslında kişilik tam anlamıyla oluşmaya başlıyor diyebiliriz. Hatta 0-6 yaş sonrasında çok da fazla bir değişim beklemiyoruz bu Tamamlanmış oluyor. Aynen öyle, aynen Enteresan. öyle. Çok evet. önemli. O yüzden 0-6 yaş arası aslında çok önemli. Yani geriye yapılandırsam bile belki %10, %20'lik bir bölüm kalıyor. Aynen. Tabii ki açık kodlar her zaman var. İşte kişilik bozukluğu olan kişilere psikologların uyguladığı veya psikoterapistlerin kişilik yapılandırması mesela böyle sıkıntılı insanlar geliyor. Size de gelmiştik. Yaklaşık bir Ama yıl zor. boyunca. Ama yani zor. Daha dirençli oluyorlar. Her Değişim gerçekten gerekiyor. zor tabii. Geri geliyor. Ee, ilaç ve farmakolojik tedavi de gerekiyor. Bu biliyorsun. anlam kesinlikle öyle. Bu anlamda da hakikaten iyi eğitim almış olması gerekiyor. Ve bu anlamda terapi sürecini yürüten Kişinin de aynı şekilde. E, tabii terapistin de zaten Hı -hı. bir kişilik yapılanmasıyla ilgili, kendisiyle ilgili bir terapiden geçmesi gerekiyor. Peki sağlıklı bir kişilik gelişimi nasıl ortaya çıkar? Neler yapılmalı, neler evet. yapılmamalı? Ee, sağlıklı kişilik gelişimi için ilk öncelikle bizim doğumumuzdan itibaren, ölüme kadar aslında... Ee, gelişim görevlerimiz var. Belirli gelişim dönemlerimiz var. Ve o gelişim dönemlerinde kazanmamız gereken gelişim görevlerimiz var. O e, Bazı dönemlerde bu gelişim görevlerimiz kritik önem taşıyor. Yani eğer o dönemde kazanılmazsa bu özellik daha sonra kazanılması pek mümkün olmuyor. O yüzden bazı dönemlerde biz bazı özelliklere daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani, bir yani örneklendirebilir miyiz? Yani örneğin ben e, 0-1,5 yaş arasındaki bir bebek. E, bunun orada kazanacağı duygu güven ya. Ya da güvensizliktir. Zaten bunları aslında biraz sonra da aktaracaktım ama örnek dediniz. Şu anda aktarayım bir örnek vereyim. Örneğin ben eğer onun yeterli şekilde bakan olarak ya da anne olarak yeterli sevgi göstermiyorsam, ilgi göstermiyorsam, ihtiyaçlarını e, zamanında karşılamıyorsam e, ve ihmal ediyorsam bu durumu muhtemelen güvensizlik durumu oluşacaktır. Hatta bu kişi ileri de şöyle bu tarz insanlar yok mudur? Ben kimseye güvenmiyorum. Tamam. Ben kendim ben kimseye güvenmiyorum, çevreye güvenmiyorum. Hayat ne kadar kötü, değil mi? Hatta yani kimseye güvenme, babana bile güvenme diyenler var. Aynen yani. öyle. Ne aynen kadar öyle. yanlış. Yani bitti. Hiç kimseye güvenmeyen kişi 6-7 milyar kişi arasında yapan yalnız ve ya adeta bir Robinson Crusoe gibi adada yaşayamaz aynen. ki dünyayı Var ama yok. Ama o şekilde görüyorlar. Gelmişim i̇şte seninle. mesela bu temel güvensizliğin aslında temel e, etmeninde 0-1,5 yaş arası. Evet. Yani bu oradaki anne eğer dediğim gibi yeterli ilgiyi göstermiyorsa, sevgiyi göstermiyorsa, bakımı ihmal ediyorsa ne oluyor? E, güvensiz bir kişilik ortaya çıkabiliyor ya da e, atıyorum e, çok fazla üzerinde e, bu anlamda baskı uyguluyorsa atıyorum e, Aşırı istemiyor. İstemiyor. E, mesela çocuk istememe zorla işte. Zor memeyi ediliyor. dayıyor. Aynen gibi. Ya mamayı dayıyor. Aynen öyle. E, daha yani bu sefer abartıyorsa da bu sefer ne oluyor? Bu sefer de bağımlı bir birey. Yani bağımlı ya. bir kişiliğin temeli atılmış ya. oluyor. Örnek verirsek hani evet. bundan bahsediyor. O yüzden e, dolayısıyla e, bakım veren kişinin, ailenin tutumlarının, çevresel faktörlerin de aslında kişiliğimizin oluşmasında çok büyük etkenleri ve rolü söz konusu diyebiliriz biz. Evet. O zaman seyircilerimiz bu konuda anne babalar nelere dikkat etmeli? Onları birazdan birazdan geleceğiz. Aynen, evet. aşıkı, aşıkı. Birazdan az sonra. Aynen az sonra. Bekleyin. Yani geliyor Mehmet Ali Erbil'e de bu arada şifalar diliyorum. Birazdan geliyor az sonra. Evet. Şimdi Kişilik yapısından bahsettiniz. Sağlıklı kişilik gelişimi nasıl ortaya çıkar? Bunları konuştuk. Kişilik, kişilik zaman oluşur? Kişilik nedir? Şimdi kişilik gelişimini yaş aralıkları açısından değerlendirmişsiniz. Söyledik evet, aslında 0-6 yaş arasından. 0-6 yaş dedik. Peki 6-9 ya da 6-18 yaş arası nelere dikkat edilmeli? Böyle yaş... bir aralıklarla biraz daha vermek gerekiyor Şöyle ise. mesela 6-12 yaş arasında temel kişilik özelliği olarak kazanabileceği duygu çocuğun başarı duygusudur. Başarı Neden? Duygusu. Çünkü artık çocuk okula gidiyor. Okula gitmesiyle hesaplama yap. Artık oyun onun için ilgi çekici hale gelmiyor. Okula gitmesiyle ne oluyor? Artık hesap yapma, okuma yazmayı öğrenme e gibi beceriler geliştirmeye başlıyor. Doğru. Ve ne oluyor? O esnada aslında çocuk başkalarıyla kıyaslıyor kendini. Diyor ki acaba onlar iyi ya da ben kötüyüm ya da çevre sen, çevreden işte sen yapamıyorsun, sen başarısızsın diyen e, öğretmen, anne baba, arkadaşlar varsa ne oluyor? Onun oğlunun aslında kendine dair benlik algısını oluşmasına neden oluyor. Ne yerilik ama başarısızlığa yönelik. Başarısız. Ve özellikle de e, 6-12 yaş dediğimizde de yine burada aslında bazı şu tutum, şu aile tutumu da çok yanlış. Hangi aile tutumu? Mükemmellikçi aile tutumu. Başka? Bazı aileler var şöyle diyor. Tamam. Örnek ee, vermek gerekiyor Aynen ki. öyle. Diyor ki atıyorum 80 almış. Oğlum işte anne baba ben 80 aldım geldim. Ailenin tepkisi şu, neden yüz alamadın? Neden yüz alamadın? Neden en birinci değilsin Sınıftakiler sen? Sınıftakiler kaç Neden oldu? sen okul, bir sınıf birincisi oluyor bu sefer diyor ki neden okulun birincisi değilsin? Okul birincisi oluyor bu yani sefer. Yani çocuk ne yaparsa yapsın, yapsın asla ailesinin gözünde iyi bir yer elde edemiyor, Asla yani. o başarı duygusunu kazanamıyor. Ne oluyor o zaman? İleriki yaşlarda da zaten ne yaparsa yapsın. Hakikaten üstün başarılar gösterse bile hep içerisinde başarı yerine tam tersi aşağılık duygusunu taşıyor maalesef o yüzden ne kadar önemli aslında yani, değil mi kürsüdesin şampiyonsun düşünsenize ama kendi ama yerde görüyorsun yerlerdesin aynen öyle tam ne kadar ederim. acı bir durum ve bu kişilik yapılanmasını darman duvan edebilir Tabii. aman dikkat değerli seyirciler o yüzden çocuklarınızı kimseyle kıyaslamayın. Kendinizi de kimseyle kıyaslamayın. Biz nasıl Mehmet Ali Erbil'le kendimizi kıyaslamıyoruz. O eşsiz. <gülüyor> o bir tanemiz bizim. İnşallah şifa bulur tekrar. Kendisiyle ilgili biraz dedikodu yapalım ya. E şu an vardı. değil mi Eysu? Evet hala e, hastaneden daha taburcu edilmedi. Geçmiş Gözetim olsun. altında ama Geçmiş yol olsun, bakımdan çıktı. Yani